Tarsu maçıyla alakalı öncelikle kazanamadığımız için, lider olamadığımız için e, kazanıp üzgünüz ama normal e, seyir, e, ligin seyirine bakarak deplasmanda alınan her puanın çok değerli olduğunu zaten biliyoruz. Bunu daha önce de söyledik. Futbolun içerisindeki olan herkes bunu çok net bilebilir. E, tabii ki e, şundan dolayı herkes farklı bir yorum yapabilir. Biz hem maddi olarak hem manevi olarak e, birçok şeyi aşmış bir takımız. Kendi kulüp içerisinde bir huzurumuz var. Rakip takıma bakarsanız, Tarsuit Mayurdu'na bakarsanız, sezon başından beri verilen sözleri tut tutmayan bir yönetim, alacaklarını alamayan bir futbolcu grubu, oradaki söylemlere göre federasyona vermiş ve bizim maçtan sonra ayrılmak üzere olan futbolcular ve hocalar var. Buna karşın çok değişik bir algı oldu bizim için de. Çünkü bitmiş. Oyuncular içerisinde parasını alamamış bırakıp terk edecek oyuncularla maç yapıyoruz anlamına geldi. Bundan dolayı da dışarıdaki özellikle bizde değil ama dışarıdaki beklenti işte Ame Spor, Tarsit 3 yapar 5 yapar, yener gelir diye düşüncesi vardı. Halbuki öyle değil. resen anlamda baktığınız zaman rakip hakikaten çok önemli oyunculardan kurulu bir takımdı. Bizim maçta onların final maçıydı. Çünkü bizim maçı kazanıp belki bazı şeyleri düzeltme adına çok önemli maçtı onların adına. Onlarla konuştuğum şeyi söylüyorum bir de. E, biz de maça gerçekten iyi hazırlandık. Havanın sıcak olması e, rakibin bu psikolojiyle maçı çıkması birazcık etkilemiş gibi gözüktü. Oyun içerisine bakarsanız. Ama alınan bir puan, oyun olarak değil ama alınan bir puan deplasmanı her zaman mutlu ediyor bizi. Baktığınız zaman lider olamadık. Tek üzüntümüz bu. Ama inşallah biz dediğimiz gibi lig sonunda lider olup şampiyon olmak istiyoruz. Evet bu maçtan dersler çıkartacağız ama çok da büyütecek bir durum yok. Yolumuza devam ediyoruz. Tarsu İmman maçı. Ergun'un kılığını kazanmak için gittiğimiz bir deplasmandı. Her deplasman, her maç olduğu gibi. Kazanamam, e, ber e, berabere kalmanın da bizim için değerli olduğunu biliyorduk. Çünkü hani maddi olarak evet hocam dediği gibi sıkıntılar ama bireysel olarak iyi bir takım olduklarını biliyorum. Memnun tanıdığım oyuncular var hepimizin. E ben olaya bir de şöyle bakmak istiyorum. Biz Bursa maçından sonra bir ceza edik içeride. Sonra milli maçın olduğu için, sağımız e, kötü olduğu için bakıma alındı. Bundan dolayı 3 maç Deplasman'la oynadık. Bu deplasman oynadığımız takımlar biri ço şey, e, Çorum, hedefe kurulan bir takım. Biri Esenler ve Tarsus bunlar. Üçü de hedefe kurulan takımlar ve iyi takımlar olduğunu düşünüyorum. Sonra içeride seyircimiz olmadan oynadık. Bu 6 maçlık periyodu iyi geçtiğimizi düşünüyorum. He, tek ben 7 puan diyordum bu Çorum maçlarından sonraki süreçte ama bu 5 oldu. Bizim e, hedeften koptuğumuz yok. Yani ben kendimizi lider görüyorum çünkü her şeyimiz aynı. Attığımız gol aynı, avarajımız aynı. Şu an her şeyimiz aynı. Ben kendimizi lider görüyorum. Yine avantajın bizde olduğunu düşünüyorum. Çünkü ikinci yarı hepsi bize gelecek. Bizde sağımız düzeldi. Taraftarımızla beraber bu maçlardan galip ayrılacağımızı içeride düşünüyorum. Yolun sonunda ipi göğüsleyeceğimizi düşünüyorum. Böyle.